Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi 17. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlar Videomuzu çekmeye Şöyle bir odaklanmasını ve aydınlığını bir ayarlayalım bu keratanın Parlaklığımızı da açalım Güzel gözüksün gözünüze Narin gözleriniz bozulmasın Evet Şimdi diyor ki Düzgün sekizgen demiş. Bu sefer düzgün sekizgene geçmişiz he, bu köşe taşında. Alan çözeceğiz yine dostlar. Şu dörtgenin alanı nedir diye soruyor. Bakın düzgün sekizgende de bilmen gereken husus zaten şunu biliyorsun. Bütün kenarlar eşit. Bu bir. 2 düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 derece bir iç açısı ise 135 derecedir. Bunu bileceksiniz dostlarım. O halde şurası. Kesinlikle 135 derece. Bakın burada bir yamuk çıktı karşımıza. Ve yamuk da şu açıyla bu açının toplamı 180 derece olacağından. Demek ki şurası da 45 derece gelecek. Buraya da 45'i yapıştıralım. 135 ile 45 oldu bunlar. Peki şimdi ben bu yamuğu e, şöyle bir diklik indirip 45'i gördüm ya. Bir de şuradan aynı şeyi yapıp iki tane diklik indirdim. Bakın bir dik üçgen. Bir dik üçgen de burada var. iki dik üçgen. Bir de ortada dik dörtgen var. Bu şekilde parçaladım dostlarım. Şimdi hemen şu ikiz kenar dik üçgenden başlayalım. 90'ın karşı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2. Kök 2 gelecek dostlarım. Yine aynı şekilde burada da 90'ın karşı var. 45'lerin karşısına kök 2 kök 2 yazalım. Bakın burası 2 ise tabii ki burası da 2 oldu. Ve şurası ne çıktı? 2 artı 2 kök 2. Şimdi ister dik üçgenin alanı, dik dörtgenin alanı ve dik üçgenin alanı toplarım. istersem de direkt yamuğun alan formülünden soruyu çözebilirim. Biz daha yamuk işlemediğimiz için dik üçgenlerin alanından gidelim arkadaşlar. Şu dik üçgenin alanı iki dik kenarını çarpıyorum. Yani kök iki ile kök ikiyi çarpıp ikiye böldüğümde bulunuyor. Bunların çarpımı dir, Bu ikiyi götürür geriye bir kaldı. E, bununla bu aynı olduğu için demek ki bunun da alanı bir Yani bir kere bir 2 çıktı karşımıza. Artı şurada da dikdörtgenin alanı var dostlar. E, bu da kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı dikdörtgenin alanı. Yani 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 kök 2 yaptı. O halde üçgenlerin alanı 2. Dikdörtgenin alanı da 2 kök 2 olduğu için 2 artı 2 iki kök 2'dir. Yani Edirne'den çıktı cevabı. Şuna gelelim. Çevresi 16 santim olan düzgün sekizgenin alanı. Bakın şimdi bir düzgün sekizgen çizmeye çalışayım ben şöyle. Şöyle bir bir kısmını çizdim en azından arkadaşlarım. Şöyle bir şey olsun diyelim. Merkezi şurası olsun. Şimdi düzgün sekizgenin çevresi 16 ise bir kenarının uzunluğu 2 birim olmalı. Şöyle 2-2 yazdım bunları. Düzgün sekizgenin merkezinden şöyle köşelere... Şu doğruları çizdim arkadaşlar. Ve düzgün 8 genin alanı 8 tane eş üçgene parçalandı aslında. E mesela 10 gen olsaydı 10 tane eş üçgen. 12 gen olsaydı 12 tane eş üçgen. İşte 9 gen olsaydı 9 tane eş üçgen gibi. Üçgenlere parçalanacaktı bu merkezden köşelere çizdiğiniz zaman. Ve ben bir tanesinin alanını bulup 8 ile çarparsam. Dolayısıyla düzgün sekizgenin alanını elde etmiş olurum diyorum. Peki 8 tane üçgen varsa şuranın tamamı 360 dereceydi arkadaşlar. 8'e bölersen bir tane açıyı 45 derece bulurum. Şu üçgenlerin bir iç açısını 45 derece bulurum. Bunu da gördük. Sonra... Ee, şuradan bir diklik indirelim dostlarım 90 derecemizden dikliğimizi indirdik ve bu diklik yardımıyla da şimdi düzgün altıgenin alanını bulmaya çalışacağım şurasına e, k birim dersem burası da k demek ki bir kenar uzunluğumuz k kök 2 geldi e hocam şurası da o zaman k kök 2 olacak şu adama ne kaldı k kök 2 eksi 2 şey eksi k kaldı burayı da söylemiş olalım Şimdi 45 Şunlara 135 kaldı 67.5 67.5'da bunlar dağıldı arkadaşlarım 67.5 67.5 olacak Şurası yine 45 Şuraya da 22.5 kaldı Ya şimdi bir yandan da düşünüyorum da arkadaşlar Çok uzattım mı böyle diyorum bir yandan da Şimdi K'yı bulacağım Fakat K'yı bulması biraz sıkıntı Yani sıkıntı dediğim uzun sürecek Diyeyim kısaca O yüzden yine Farklı bir yolla çözsem mi diye düşünüyorum bir yandan da arkadaşlar soruyu şöyle bir düşünelim farklı bir yoldan ne olabilir diye düşünüyorum bir yandan da ee, köşegenleri çizip bulmayı denesem mi diye aklıma geldi bir an belki öyle daha kolay ama neyse ya buradan başladık buradan da devam edelim arkadaşlarım yani yapacak şu anda bir şey yok mecbur bunu devam edeceğiz edelim. Şöyle ne diyebilirim başka? Yani bakıyorum aklımdan bir şeyler geçirmeye çalışıyorum. Bir yandan sizle böyle konuşup bir yandan da hani bir formül varsa bir kural varsa onu aklıma getirmeye çalışıyorum ama yok. Mecbur buradan bulacağım arkadaşlarım ben. Şimdi şuradaki Pisagor bağımsını yapsam diyorum. K'nın karesi ile şunun karesi 2'nin karesine eşit desem buradan K'yı bulması çok uzun sürer. Çok sıkıntı olur. Yalandan yere bir ton... Zaman kaybetmiş olurum ben. Ee, tamam buldum ya. En güzel şöyle çözerim arkadaşlar. Hiç kullanmak istemediğim bir üçgen ama 22.5-67.5 üçgenini kullanacağım. Bakın şu üçgeni, şunu ben şöyle bir kenara biraz daha büyük çizeceğim arkadaşlar. Şuraya. Sadece bir üçgeni çizdim. Sonra bu üçgeni de 8 ile çarpacağız. Şimdi burası 45 dereceydi. Ben bir diklik indirdiğimde bu diklik ikizkenar kenar olduğu için burası... Tabanı ikiye bölecek bir bir diye ikiye böldü ve burayı da 22 buçuk 22 buçuk diye ikiye böler. Şurası 67 buçuk oldu. Şimdi bu üçgenin şöyle bir özelliği var. 22 buçuk karşısında ne yazıyorsa 67 buçuk karşısında kök 2 artı bir katı yazacak. Yani birin kök 2 artı bir katı oldu bu yükseklikte Şimdi üçgenin alanını bulalım hemen. Tabanı iki onu da nereye yazayım? Şuraya yazayım. Tabanı 2 çarpı yüksekliği kök 2 artı 1 bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı 2'ler gitti. Kök 2 artı 1 çıktı. Bir tane üçgenin alanı. E bundan 8 tane var. 8 ile çarparsam 8 kök 2 artı 8 gelir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıkar. Şuna bakıyoruz hemen. Düzgün sekizgendir diyor. Buna göre DC 4 verdiğime göre diyor. O zaman burası da 4'tür. Bunu bir yazalım. Şimdi yamuk birinci soruda görmüştük. Bu ikiz kenar yamuk demiştik buna. Ve şuraları 45'er dereceydi dostlarım. Bakın aynı yamuktan bir tane de şurada gelmiş. Demek ki burası da 45 derece. O halde 45-45 90 üçgeni çıktı. 90'ın karşısı 4 45'lerin karşısı 2 kök 2 olmak zorundadır. Hadi dik üçgenin alanını soruyormuş meğersem bize. Hemen yazalım. Dik kenarlarını çarpalım. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi ve 2'ye bölelim. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi götürdü. Geriye de 4 kaldı dedim. Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. DCKB şuradaki bu B Şuradaki bumerangın alanını soruyor Şimdi bizim düzgün sekizgenimizin Bir dış açısı 45 dereceydi Şuraya da 6, 6 yazalım Şuradan aşağı bir diklik indirdiğimde 45, 45, 90 Üçgeni çıktı demek ki bakın şu kenar 3 kök 2, şu kenar da 3 kök 2 Şimdi bu da dış açımız 45 derece bakın burada da bir 45, 90, 45 Üçgeni çıktı o halde bu Kenarında uzunluğu 6 artı 3 kök 2 olacak. Şimdi gelin üçgenlerin alanını hesaplayalım. Şu üçgenin alanını başlayacağım ilk önce. Bunu alalım. Dik kenarları 3 kök 2 ile 3 kök 2 şurada yazıyorum. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'dir bunun alanı. Artı şu dik üçgenin alanını alıyorum. Bunun da bir kenarı 6 artı 3 kök 2 ymiş. Çarpı Diğer dik kenarı da 6 artı 3 kök 2. Bölü 2'ymiş bunun da alanı. Şimdi hadi toparlayalım. Bunların sonucunu bulalım. Bakın burası 3 3'ün çarpımı 9. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 9'la 2'nin çarpımı 18 geldi. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Bir 18 buradan geldi. Artı. Şimdi şunların ikisini çarpıyorum. Bu birinci ile birinciyi çarpıyorum. 36. Birinci ile çarpıyorum. 18 kök 2. Bununla da bunu çarparsam bir 18 kök 2 de oradan geldi. 36 kök yaptı. 3 kök 2 ile 3 kök çarpımı da 18 yaptı. Bir de bölü 2'miz var değil mi? Bakın ne çıktı burası? 18, 18 daha 36. Bir 36 daha. 72 artı 36 kök 2 bölü 2. 2'ye bölelim. 72'yi bölersem 36. 36'yı bölersem 18 kök 2 olur. 36 artı 18 kök 2 ya da 18 parantezinde 2 burada kaldı. Kök 2 burada kaldı. 18 parantezinde 2 artı kök 2 de sorumuzun cevabı oldu. Evet 17 numaralı tamamdır. Çevirdim. 18 numaralı köşe taşına geldim. Birinci sorumuz. Düzgün altıgen diyor. X kaç derecedir diyor. Arkadaşlar burada Çemberde açıdan faydalanıp da çözeceğimiz sorulardır bunlar. Daha kolay oluyor bu şekilde. O yüzden bu yöntemi öğreteceğim size. Fakat şöyle çaydan bir yudum alalım. Fakat biri, birinci sorumuzda sadece diğer yöntemi de göstereyim. İki yöntemden de yapalım. Şimdi önce çokgenlerden çözelim bu soruyu. Şimdi bu düzgün altı gelse bir iç açısı 120 derecedir. Şunlar ikiz kenar olduğu için 30-30. Bakın burada da Düzgün altıgen bir iç açısı 120 derece. Bunlar da 30-30 oldu. Şu da tabii ki düzgün altıgenin bir iç açısı 120 olacak. 30'u burada, 30'u burada yani 60'ı burada. Araya da 60 derece kalacak. Bu bir iyi. Ama şu yöntemi bilirsek yani çemberde açıyla ilgili bölümünü bilirsek daha kolay çözeriz. O da şöyle. Dostlar düzgün altıgenin bir dış açısı kaç dereceydi? 60 derece bir dış açısı. Bütün kenarların üstüne 60 dereceyi yazıyorum. Normalde kenarın üstüne derece yazılmaz. Ben yazıyorum. Ve bakın x kaç tane 60 görüyorsa yarısı olur her zaman. Toplam ne görüyor? 120 görüyor. Yarısı olacak. 120'nin yarısı 60'tır. Bu. Hadi bir tane daha yapalım. Bakın bu kaç gen? 12 gen. Önce dış açısını bulalım. Dış açıyı nasıl buluyorduk? 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde dış açı 30. Şimdi şurada da 30 var. Şurada da 30 var. X kaç tane 30 görüyor? Yani toplamda ne görüyor? 60 görüyor. Yarısı olacak. 30'u yapıştıracağız. Bakın normalde bu soruyu çokgenden çözmek daha zordur. Hadi birinci soruyu çokgenden çözmek zor değildi. Kolaydı ama bunu çözmesi zordu çokgenden. Böyle daha kolay oldu arkadaşlar. Çemberden daha kolay çözülüyor. Hemen bir soru daha Görelim. Düzgün 12 ongenmiş. A, B, C, D, K, L bilmem ne. Düzgün ongendir diyor. Buna göre D, A, K açısı kaç derecedir diye soru. Biz önce bir düzgün ongen çizmeye çalışalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Kaç kenarlı oldu bilmiyorum. Şöyle başlayalım. A diyelim. B diyelim. C, D, E, F, G, H, bir de K var, bir de L var. H, K, L'ye yer kalmadı. Neydi? tamam böyle bir şey önemli değil demek ki. D, A, K. D, A, K. Yani K önemliymiş. G, G, H, K, L. Yani bir kenar burada olacak. K burası olsun. Bir kenarda da şöyle olacak. Bir kenar daha şöyle gelmesi lazım. Evet şurası da L olması lazım. D A K şurası oldu. Bu açıyı soruyor. Yok D A K şu açıyı soruyor bize arkadaşlarım. Şurada bir açı var. Bu açı. Ya bunu bir daha çizmem lazım benim. Uf. Kaçgen çizecektim? 10gen. Hadi bir daha çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir de şurayı çizdim. Aha 10. Evet, böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Aha, geni çizdim. Şimdi şuradan başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H, K ve L. Tamam, böyle bir şey oldu. Şimdi buna göre de diyor ki, D, A, K. D, A, A, K. Bakın, şu açıyı soruyor. Şimdi bu açı x dediğimiz açı kaç tane kenar görüyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar görüyor. Demek ki 5 tane dış açı görüyor. Bir dış açımız kaç derecedir? 360'ı hemen 10'a bölersek 36 derece. Demek ki 5 tane 36 görüyor. Yani 180 görüyor. 5 tane 36 180 yapar. Yarısına eşit olacaktı 90 yaptı. Yani çizmesi çok uzun sürdü gençler yoksa soru kolaymış. Düzgün 20 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden iki köşegen çiziliyor. Bir köşesinden iki köşegen çiziliyor demiş. Hmm. Bir köşesinden iki köşegen çiziliyormuş lan. Tamam, çizilsin. Köşegenlerin arasında kalan açı 12 kenar gördüğüne göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Ee, köşegenlerin arasında kalan açı 12 kenar görüyor arkadaşlar. Şimdi kaç kenarlıydı bu? 20. O zaman hemen dış açıyı bulalım. 360 bölü 20'den 18. Demek ki 12 tane 18 görüyor bu. 12 kenar görüyorsa 12 tane de 18 dış açı görüyor demektir. Neydi bu açımızın ölçüsü? Bunun yarısına eşit der zaman. 2'ye bölelim 6. 2'ye bölelim 1. 6 ile 18'in çarpımı 60. 48 daha. 108 yapsın. Cevap Adana'dan geldi. Evet 18 numarada tamam. Hemen geçtik. 19 numaralı sorun köşe taşına. Evet düzgün altıgen demiş arkadaşlarım. Bakın burada da yine aynı kurala devam edeceğim ben dostlar. Düzgün altıgen kaç derecede? Şimdi x kaç tane dış açı görüyor? Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 dereceydi. Burada şuna dikkat edeceksin. Burası x doğru bakın burası da x arkadaşlarım ters açısı da yani hem önden hem arkadan götten de gördüğünü unutmayın yani kıçında da göz varmış bakın bunun demek ki bu toplamda bir buradan 2 3 4 tane 60 görüyor neydi kural gördüklerinin toplamının yarısı 4 tane 60'ın yarısı cevap demek ki 2 2 kere 60 120 derecedir x şuna gelelim Düzgün sekizgen. Bakın şimdi X hem önden hem arkadan görecek. Düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 dereceydi. Bakın bu önden 2 tane, arkadan da 2 tane, 4 tane 45 derece görüyor. Yarısı olacak 90'ı işaretledim hemen dostlar. Bakın ne kadar kolay çözüyoruz. Şimdi buna bakalım. Düzgün 18 kenarlı çokgendir. AD ile BH'ın kesişimi P. Hmm. olduğuna göre P kaç derecedir? A, P, B kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bunu bir kabaca bir çizeyim ben en azından. Şöyle 18 kenarı da tabii ki çizemeyeceğim ama şöyle en azından birkaç kenarını şöyle bir çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir A diyerek başlayayım ben. A, B, C, D, E, B, F, G, H şimdi diyor ki A, D ile şununla B, H'ın şunun arasında kesiştiği açı P A, P, B şuradaki açının da ölçüsünü soruyor. Yani burayı da soruyor diyebilirim. X. Tabii ki burası X. Şimdi X kaç tane görüyor? 1, 2, 3, 4 tane buradan. Bir tane de buradan görüyor. 5 tane dış açıyı görüyor. Yarısı olacaktı. Peki dış açımız ne? 18 kenarlı olduğu için hemen 360'ı 18'e böldük. 20 çıktı bir dış açımız. O zaman 5 tane 20 görüyor. 5 tane 20'nin yarısı. Cevap 50 geldi. Evet bakın burada da düzgün beşgen var. Düzgün beşgenin bir dış açısı 36'dı. Yok 36 değil 72 dereceydi. Sallamayalım kafadan. 72. Şimdi X hem önden hem arkadan. 2 tane önden bir tane de arkadan görüyor. 3 tane 72 görüyor yarısı olacak. 72'yi 2'ye bölersem 36. 3 tane 36 da 108 yaptı deriz dostlar. Evet çevirdim arka sayfayı. 20'yi de çözelim. Öyle bitirelim videomuzu. Şu sorumuz. Bakın çemberle ilgili bir soru. Bunu öğrenmenizi istemiş bu özelliği. Çünkü birazdan lazım olacak diye düşünmüş. Şimdi çemberde dış açı arkadaşlarım TKP şu açıyı soruyor bize. TXP 135. Şimdi çemberin tamamı 360 derecedir. 135'i buradaysa hemen 180'den e, 135'i çıkartıyorum pardon. 360'tan 135'i çıkarım. Şimdi sürekli mesaj geliyor bir yandan da arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten evet, 1 çıktı 2 225 de burasıymış şimdi dış açıyı şöyle buluyorsun ikinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp 2'ye bölüyoruz dostlarım yani bizim aradığımız k açısının ölçüsü şu 225'ten 135'i çıkartıp 2'ye böleceğim çıkartalım hemen şöyle kenarda 225'ten 135'i 5'ten 5 çıktı 0 12'den 3 çıktı 9 eee, 90 mı kaldı arkadaşlarım 90 Demek ki 90'ın yarısı 45 olacak sorumuzun cevabı. Şuna gelelim. Düzgün 15gendir. AB ile EF'nin kesişimi P. Bakın yine böyle bir kabaca bir düzgün şekil çizmeye çalışayım ben. Düzgün 15gen olmayacak ama birkaç kenarını en azından çizmeye çalışalım. Şöyle çizdim. Şimdi şuradan A diye başladım. B, C, D, E, F, G, H olsun. AB ile yani şununla EF'nin EF'nin kesişim noktası P. He, bunu şöyle dışarıya doğru uzatacağım arkadaşlar. EF'yi de şöyle dışarıya doğru uzatalım. AB'yi de şöyle dışarıya doğru uzatalım ve şurada kesişsinler bunlar. Tamam mı? Şuradaki x dediğimiz yer burası. Bize de APF'yi yani buradaki x'i soruyor dostum. Şimdi bu x buradan kaç tane kenar görüyor? 1 2 3 kenar buradan görüyor. 3 kenar buradan kaç kendi bu 15 o zaman geri kalan 12 kenarı da diğer taraftan görüyor 12 kenar görüyor diğer tarafta biz ne demiştik 12 kenar ikinci gördüğü üç kenar ilk gördüğü ikinci gördüğünden ilk gördüğünü çıkartıp yani 12'den 3'ü çıkartıp 2'ye böleceğiz yani 9'u 2'ye böleceğiz 4 buçuk 4,5 tane kenar. Kenar neydi? Dış açı. 4,5 tane dış açı görüyor. Bu 15 gen olduğuna göre 360 bölü 15, 24 yapar. Yani 9 tane 24'ün yarısı. 2'ye böl, 2'ye böl. 12, 90, 9 kere 2 de 18 108 mi yapıyor arkadaşlar? Yanlış bir şey mi yaptık biz? Ee, 12'den 39, 9, 9'un yarısı. 360, ne dediğim? 12 10 olsa 10'dan 3 7 70, 7 kere 2 14 84 gibi bir şey geliyor arkadaşlar 84 doğru ben nerede hata yaptım niye 84'ü bulamadım Ha şurada hata yaptım ya beynime titriyim dostlar şimdi bu adamın çizgisi şuradan geçiyor ve buradan geçiyor biz bu iki kenarı da saydık toplam 15 kenarlı ya bu 3'ü burada. Bu ikisini görmüyor bu adam. Üstünden geçip gidiyor bunların. Geriye kalan şuradakileri görüyor. 12 tane dedim ya aslında 10 tane de buradan görüyor. Yani 10 3 2'yi görüyor arkadaşlar. 10 3 2 de 7 bölü 2 yapar. 7 tane dış açının yarısını görüyor. Bir dış açı 24 ise yarısı 12'dir. 7 tane 12 84 yapar. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 3. sorumuz Düzgün sekizgen x kaç derecedir diye soruyor. Bakın burada şu düzgün sekizgenin dış açıları 45'er derece. x iki tane buradan görüyor. Bir tane de buradan görüyor. Yani bir 90 görüyor. Bir 45 görüyor. Farklarının yarısı. 22,5 yaptı dostum. Şuna gelelim. Düzgün otuzgenmiş arkadaşlar. Şimdi otuzgenin 3 kenarını buradan görüyor. 3 kenar. Şimdi bir kenar bunun üstünden geçiyor. Bunun da üstünden geçiyor. Geç bunları. Bunlara bakmayacağız. Yani ikinci soruda yaptığımız hatayı yapmayalım. 3 burada. 2 de bunları çıktım. 5. O zaman geri kalan 25 taneyi de buradan görüyor. 25 tane kenar görüyor. Neydi kural? Gördüklerinin farkının yarısı. Yani 25-3'ün yarısı olacak dostum. Ne oluyor da? 25'ten 3 çıktı. 22. 2'ye böldüm. 11 tane Kenarla muhatap olacağız. 30 gen dediği için hemen bir dış açığı 360 bölü 30'dan 12 bulduk. 11 tane 12 görüyor. Yani 11 çarpı 12. O da 1, 3, 2. Ne geldi cevap? Bursa geldi. Evet dostlarım 20 numarayı da gömdük. Bir sonraki videomuzda 21 ile devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.